Bir çöplük olmuş ve bu durum beni çok yoruyor Kalbim avulmuş içi koca bir çöplük doğmuş Ve bu durum beni çok üzüyor. Seni kurtarmak için gelen her şeyi Yaptığım ama şimdi kıymeti kalmayacağım ama zamanlar ve zamanlar geçer dedi doktorlar. inanmadım önce. Denedim kendimde bir şeyler. Ama başaramadım. Yalnızca susun. Yalnızca susun. Ve vurdum başımı sert duvarlara. Kalbin Kalbin olmuş içi koca bir çöplük dolmuş ve bu durum beni çok yoruyor. Kalbin olmuş içi koca bir çöplük dolmuş ve bu durum beni çok üzüyor. Biraz olsun anlasaydım şimdi böyle olmasaydım biraz beni anlasaydım yanıma koşsaydın şimdi. Uzanmışız erken yıldızları Aklımdan geçen birlerce anı Kalbin olmuş içi koca bir çöplük dolmuş Ve bu durum beni çok yoruyor Kalbin olmuş küçük oca bir çöplük dolmuş Ve bu durum beni çok üzüyor sen de dinle şimdi kalbimi içi kan kutsa bile Biraz olsun dinle Biraz olsun dinle Ben koşarken yalın ayak kumlarda Sen niye peşimden gelmiyorsun Kalbim olmuş İçip bir çüplük dolmuş Ve bu durum.